Bundan bahsettik aslında 1973 yılına kadar DSM manuel kitabında psikolojik bir rahatsızlık olarak tanımlanmaktaydı. Sapkınlıklar kategorisinde yer aldı bazen. Ama yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda hastalık olmadığına karar verildi. Şimdi biz nasıl değerlendireceğiz? Öncelikle ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların bir şeyin hastalık olup olmamasına karar vermesi için iki tane kriteri var. Birincisi kişinin bu durumdan e, belirgin düzeyde sıkıntı ve stres duyması. İkincisi de bir kişinin hayatında işlevselliğini yani hayat kalitesini belirgin düzeyde etkiliyor olması. Ee, daha öncesinde hastalık olarak e, bilimsel kitaplarda ne yazık ki yer edinen e, eşcinsellik ya da diğer farklı cinsellikler... E, e, Üzerinde çalışmalar yapıldığında şöyle bir şey görülüyor. Aslında insanlar eşcinsel oluşlarıyla ya da diğer cinsel yönelim ya da cinsel kimlikleriyle ilgili bir sıkıntı duymuyorlar. Buradan gayet hani memnun olarak hayatlarına devam edebiliyorlar. Hayat kalitelerini olumsuz etkilemiyor. O zaman biz buna neden hastalık diyoruz? Bu sorgulamaların ardından tabii ki LGBT ile aktivist gruplarının da ciddi düzeyde çalışmalarıyla beraber toplumda da farkındalıkların oluşmasıyla beraber hastalık sınıflandırılmasından kaldırılıyor ve normal, doğal bir olgu olarak kabul ediliyor. Ee, bakalım. Ee, şimdi biraz homofobi ile ilgili e, bilimsel çalışmalardan bahsedeceğiz ama ondan öncesinde şunu söyleyebilirim. Ee, LGBTİ içerisinde barındırdığı tüm cinselliklerle beraber hastalık değildir, normaldir. En az heteroseksüellik kadar normaldir. Bir hocamızın çok hoş bir paylaşımı vardı. O aklıma geldi. Alp hocanın bir paylaşımı. O bazen böyle ironi içeren paylaşımlar yap, yapar. Çok da güzel yapar. Şöyleydi. Homoseksüelliğe ne zaman çare bulunacak? İşte cevap heteroseksüelliğe çare bulunduğu zaman. Yani aslında birbirleriyle tamamen denk, ele almamız gereken kavramlar. Ama e, homofobi ya da heteronormatif algı e, hastalıklı bir düşünce şeklidir. Buna nereden varıyorum? Şimdi hastalıklı düşünce şekilleri var. E, aslında bizim psikolojimizi bozan, hayat kalitemizi olumsuz etkileyen bazı düşünce şekilleri var. Bu düşünceler nasıl düşüncelerdir? Ee, iki kutuplu düşünce şekilleri. Mesela siyah ya da beyaz gibi. Ee, örnek veriyorum. Ee, ya başarılıyım, ya başarısız. Ee, ya çok başarılıyım ya da tamamen başarısız biriyim. Bu kutuplu bir düşünce şeklidir ve insanın ruhsallığını bozmaya başlar bir yerden sonra. Ee, ya da e, ön yargılar, stereotipler, e, çarpıtılmış bazı düşünceler, Bunlar insanın sağlığını bozar. Çarpıtılmış düşünceler nelerdir? Bir şeyi gerçeklikten daha çarpıtarak değerlendirmek diyebiliriz. Heteronormatif algıda çarpıtılmış bazı düşünceler var. Geçmişten gelen, sorgulamadığımız, gerçekçiliğini sınamadığımız, öğrendiğimiz ve öyle kabul ettiğimiz ama aslında gerçeklikle ilgisi olmayan düşünceler var. Birazdan bahsedeceğim bunlardan da. Çok çok çeşitli düşünmeyi değil de iki kutuplu düşünmeyi içeriyor. Yani ya kadınsın ya erkek. Başka bir şey olamaz gibi. Ama hayat o kadar iki kutuplu değil. Kendi hayatımızda da bunu yaşıyoruz. Bu cinsellikte de böyle değil. Aksi yönde olan görüşleri kabul etmemek. Yani daha katı, daha kapalı karakter yapıları. Bunların hepsi aslında psikolojik rahatsızlığı besleyen olumsuz değerlendirme şekilleridir. Heteronormativite de tam da böyle düşünme sisteminden beslenen bir oluşumdur diyebilirim. Şimdi biraz bilimsel çalışmalardan bahsetmek isterim. Ben homofobi ile ilgili bilimsel çalışmaları daha çok yer vermek istedim. Bir çalışmada homofobik tutumlarla ilgili basma kalıp yanlış düşünceleri ele almışlar. Burada birkaç tanesine yer vereceğim. Aslında çok daha fazla incelenmesi gerektiğini düşünüyorum bunu. Mesela bir düşünce, şöyle değerlendiriyor bazı insanlar, homofobik insanlar, eşcinsellik, cinsiyet rollerine uyum sağlayamayan bireylerde görülür. Bu aslında yanlış bir değerlendirme. Mesela yine yanlış bilinen bir değerlendirme var, lezbiyen bireyler daha maskülendir böyle genellemeleri içeren bazı değerlendirmeler, hani dediniz ya insanlar lezbiyenlerden çok rahatsız olmuyor ama daha çok geyilerin gördüklerinde ya da duyduklarında rahatsız Aynen. oluyorlar. Bence bunun biraz şeyle de ilişkisi var, toplumun kadına nasıl baktığıyla da ilişkisi var. Çünkü hmm. bakın lezbiyenleri daha maskülen değerlendiriyor erke insanlar ve bunu bir sakınca olarak görmüyorlar belki. Ama bir erkeği feminen olarak değerlendirdiklerinde korkuya kapılıyorlar. Aa çok mantıklı. Nasıl olur da erkek feminen olabilir? Yani pasif diyorlar sanırım, pasif karakteri olabilir. Nasıl bu olur da bunu kabul edebilir, değil mi? Evet çok mantıklı. Evet bu, bu şekilde yanlış değerlendirmeler aslında homofobi besleyen e, düşüncelerden bazıları. Mesela şöyle örnekler var. E, bazen görürsünüz seni hani küçük kız çocukları daha erkeksidir, işte top oynamak isterler daha çok erkek. Eğlerle evet. oyunlar oynamak isterler. Bu daha çabuk kabul görür mesela ailelerden. İşte erkek Fatma derken bile gururlanırlar. Ama bir erkek çocuk daha feminen davrandığında bu korkuya neden olur. Aslında bu e, ata erkeği düzenin e, belki kadınları aşağılamasıyla da ilişkili bir yerden besleniyor. Evet. Ee, çok mantıklı. Dolayısıyla aslında bunların her biri çarpıtılmış düşünceler. Bu arada bunlar yanlış bilinen algılar. Yani lezbiyenler maskülen de olabilir, feminen de olabilir. Gay bireyler feminen de olabilir, maskülen de olabilir. Burada herhangi bir yapamayız. Gay bireyler cinselliğe aşırı düşkün, rastgele cinsel ilişkide bulunan kişilerdir. Böyle bir algı da var. Bu da homofobinin içerisindeki düşüncelerden biri. Bunun da doğru olduğunu zannetmiyorum. Ee, ki bilimsel çalışmada da hani basma kalıp yanlış düşünceler diye de geçtiğine göre e, bu da doğru değil. Özgünüm yani bireyler... sırf e, zevk amacıyla e, yapmadıklarını mı söylüyorsunuz hocam? Çünkü yani, bilinen bir şey var işte zevk aldığı bölge genelde testisle, popo dediğim o tarafta sinirler daha yoğunlaşmış. Karşı tarafta iddia ediyor ki bu insanlar bunu daha çok sevdiği için... E, hazdana düşkün olduğu için ve sırf e, ne diye sapkınlığı da o yüzden diyorlar. Bu yüzden bunu oluyor. Ama biz yayının başında da söyledik. Sadece bu yüzden değil, duygusal bağda, ruhsal bir bağda kuruyorlar. Sadece olay cinsel değil demiştik. Genelde bu, bununla bağlantılı. Yani şu da olabilir. Bir insan cinselliğe düşkün de olabilir. Sadece ha, o da cinselliği olabilir, tabii, tabii, tabii, istiyor öyle. olabilir. Ama bunu bir topluluğa genellemek çok gerçek. Yani hmm, teröfedir birey de çok cinselliğe düşkün olabilir, duygusal bağ kurmak isteyebilir, istemeyebilir, kendi seçimi bunlar. Buna gideceğim yani... işte şunu diyeceğim i̇ki, iki tane gay arkadaş almıştık, bir lezbiyen bulamadık geçen sene. Discord grubumuzda konuşuyoruz, onları sohbet ediyoruz. Mesela onlardan birisi, e, ya dediğiniz gibi genellememek lazım. Birisi kendisi dedi ki, ben çocukluktan beri kendimi erkek gibi hissetmiyorum. Diğeri de dedi ki ben sondan oldum bir hastalık dedi. Kendisiyle ilgili şey yapıyor. Yani herkesin iç dünyası çok geniş olduğu için e, bu böyledir şu şöyledir diye genellemek siyah ve beyaz yapmak çok yanlış. Bunda katılıyorum. Yani bir gri e, kesinlikle grinin e, şeyleri var tonları var hatta. O yüzden bunu genellemek çok çok toplumda yaygın bir şey çünkü. <gülüyor> yani, üç numara kesinlikle toplumda çok yaygın. Üç numara. E, bakalım lezgen bireyler erkeklerden ne agresif, sosyal olarak uyumsuz ve cinselliğe isteksizdirler. Evet. Bu çok fazla. Yani benim tanıdığım insanlar bile bunu çok iddia ediyorlar. Ama yanlış tabii ki. Evet. Yani bu da yanlış bir algı. Şimdi dediğim gibi insanlar belirsizliğe genel olarak tahammül edemeyen canlılar ve kendi geçmiş öğrendiği bilgilerle tutarlı bilgileri öğrenmeyi hı hı. daha çok kabul ediyorlar. Ama geçmişten öğrendiği bilgiyle tutarsız çünkü geçen bir şeyle karşılaştığında insanlar şaşkına uğruyorlar. Ee, şimdi insanlar bence e, eşcinselliği algılayamıyorlar. Algılamak için de kendi kültürel kontekstlerinden yani bağlamlarından edindiği bir takım bilgilerle tutarlı hale getirmeye çalışıyorlar. Yani iki ve üç numaranın tamamen buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani bir kadın... E, lezbiyense cinselliği isteksiz o zaman, erkeklerden de nefret ediyor olsa gerek ki o yüzden lezbiyen olmuştur gibi. E, ya da işte kötü bir anısı vardır erkekle, aldatılmıştır, işte erkek tarafından tatmin edememiştir falan. Kendini bir kadında, hep böyle stereotarplar var yani. Evet, yani bir şekilde anlamlandırmaya çalışıyorlar ama kendi e, geçmişten edindikleri belki limitli bilgilerle.